Artık, difüzyonun iki yönde de gerçekleştiğini biliyoruz. Atmosferden okyanusa ya da bizim deneyimizde olduğu gibi, bromtimol mavisine ve okyanustan atmosfere. Fakat şu anda, atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artıştan dolayı, net difüzyon yönü okyanusa doğru olacak. Bu nedenle de okyanus asitleşmesi gerçekleşecek. Bu bardağımızda asitleşmiş bromtimol mavisi var. Peki bu bardakta da önceki sıvıdan atmosfere difüzyon olduğunu kanıtlayan bir deney düzeneği tasarlayacağız. Tasarlayabilir misiniz? Hadi deneyin.